Allahümme ve sellim ve berkala Muhammedin ve ala alihi adedeyn amillahi ve iftali Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Hz. Adem Efendimizin cennette geçirdiği sürede Nur Muhammedi'yi düşlediği, tefekkür ettiği zaman dilimleri de var. Hz. Adem Efendimiz zaman zaman bir ağaca yaslanır, bir yerde oturur Akan nehirlerin kenarına gider. Burada Allahu Zülcelal'i görmediği anlarda, eskarını yapmadığı zamanlarda nuru u Muhammedi'yi tefekküre başlardı. Bu tefekkür Allahu Zülcelal'in ona olan sevgisi ve onunla muhabbeti üzerineydi. Günlerden bir gün yine böyle bir tefekküre dalmak üzereyken, diğer bütün alimlerimizin de beyan ettiği, şimdi bizim biraz daha derin anlatacağımız, Hz. Havva anamızın yaratılışı asıl oldu. İmam Taberi ve bazı alimler, Hz. Havva anamızın cennetin dışında yaratıldığına dair, bir durumun söz konusu olabileceğinden bahsediyorlar. Burada cennetin dışında bir yaratılış sürecinden bahsetmek, Biraz da Hz. Havva anamızın yapmış olduğu Hz. Adem efendimizin yasak elmayı yemesine vesile oluşu sebebiyle cennetteki durumun olup olamayacağını dair bir takım düşünce farklılıklarından ötürüdür. Bir yandan da Hz. Havva anamızın ruhlar aleminden getirilmiş olması bu sözü söylemelerine vesiledir. Dolayısıyla burada cennetin dışındaki yaratılmışlığı, onun ruh itibariyle cennette olmayıp zaten cennetin dışında siddet-ül var olan ruhlar çekirdeğinden getirildiğine dair bir ifadedir. Dolayısıyla bir çelişki değil, açıklanması gereken bir boşluk olarak ifade edilebilir. İmam Taberi aynı zamanda bu şimdi söyleyeceğimiz sözleri Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın meşhur kitabın girişinde de Yahudileri verdiği cevabın Kur'an'da beyan edildiğinden daha fazla olduğunu edilerek ifade ettiği cevaplar hükmündedir ve orada şu ifadeye yer verir. Eğer Hz. Adem Hz. Havva'dan yaratılmış olsaydı o zaman boşanma işi kadınların elinde olurdu diye bir ibaresi var ki bu fıkhın hikmet babına giren bir konudur ve fıkın hikmet penceresinden bakıldığında bu da hikmetlerden biri olarak anılması mümkün olup. E, geçmiş tarihte kimden aldı derseniz sahabe ikramın sonrasında Tebe tabiin tabiinden tebey tabiine geçen bir ibare olup. Bu ibarede büyük bir hata yok bir hikmet vardır. Dolayısıyla fıkın hikmet babını olarak bakıp bazı yanlış düşünenler tarafından bu da bir hatadır gibi, Görülemez. Efendim yine İmam Taberi Hz. Adem Efendimiz'in bu noktada ne uyuyor ne de uyanıktı ibaresini kullanır ki bizim bu dersimizde söylemiş olduğumuz üzere Hz. Adem Efendimiz'in bir tefekkür anıdır. İnsanların cennet gibi pek çok kurumda konsantrasyon başka sıkıntı yaşayamayacakları hiçbir sıkıntının olmadığı bir mecrada bir şeye odaklanmaları bir şeyi çok düşünmeleri esasında Durumun tam da böyle izah edilmesi gayet hoş bir noktayı ifade eder. Yine İmam-ı 500 kadar burada kaldığını, cennette kaldığını ifade eder. Tabi bu da cennetin yarım gününü, cihanın yarım gününe denk düştüğünde unutmamak gerekir. Cuma günü cennete girmiş olan Hz. Adem Efendimizin güneş henüz dolanmadan cennetten çıktığını ifadelendirir ki onu inşallah bir sonraki gün ifadelendirmeye çalışacağız. Yine bu sözü için şunu söylemekte fayda var, yine kitapta beyan edildiği üzere Allah Resulünün Cuma gününde bir saat vardır ki kul Allah'tan ne dilerse Allah ona verir. Eğer tövbe ederse tövbesi kabul edilir, o vakit de günün dolandığı vakittir buyuruyor. İşte o günün dolandığı vakit değil şimdi, Hz. Adem Efendimizin o Cuma'nın gününe denk gelen saatinde tefekkürünü Nur-u Muhammedi üzerine yapmış olduğu bir ana gidiyoruz. Bu anda Hz. Adem Efendimiz o kadar fazla yoğunlaşmış, o kadar fazla Cenab-ı Hakk'ın o sevgilisini düşünmeye başlamıştı ki bir an için içinde bir hasret oluştu. Bu hasret vücudunda bir ısınmaya sebep oldu. Ama bu ısınma bugün anladığımız manasında değil, belki de insanoğlunun ilk ateş yükselmesi gibi ifadelendirilebiliriz. Cennette bu nasıl olur demeyiniz. Bu hararet mevzusu insanların özellikle düşünce boyutunda derinleştiklerinde vücutlarında görülebilen doğal bir haldir ki cennette cennette de insan vücudunda pek çok değişmeler olmakla beraber cisim boyutunun e, aynı yapıda olduğunu ifadelendirmiştik daha önceki dersimizde. İnsanoğlunun mekanik olarak yaratılışında Kaburga kemikleri insanoğlundaki en saf ve en temiz DNA yapısını taşır. Bugün de kök hücre çalışmaları yapanlar için kemik iliği, kemikeliğinden elde edilen pek çok DNA yapısı <gülüyor> yine insanlar için bugün de bilim dünyasının, tıp dünyasının oldukça kullandığı bir şey olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın insan vücudunda bir kemiğin kök hücresinden bir başka insanı yaratacak olması, onun yaratıcılığında dünya hayatında takdir ettiği vesilelerle örtme yapısına uygundur. Dolayısıyla birileri sorarsa eğer neden Hazreti Havva'yı da ol dese olacak iken neden böyle de yapmıştır diye sual etseler, allah Zülcelal insanların tamamını bir müsebbibe, bağlı kılmıştır. O müsebbib olmazsa insanın nefsine düçar olup kendinde kibir olacağını bilir. Hz. Adem Efendimiz'de de böyle bir şeyin olması tabi ki söz konusu değil zira peygamber olacak. Ancak ona da nuru Muhammed'inin hasretini takdir eylemiştir ki bizler zaten bu mantık üzerine ve bu kavram üzerine Hz. Adem Efendimiz'in yeryüzüne geldiğinde anlatacağız inşallah. Hazreti Peygamber ve vesselam'ın adını anmasındaki hikmeti görüyoruz. Dolayısıyla Hazreti Adem Efendimizin dahi yaratılışında bir müsebbib var. O müsebbib nuru Muhammedidir. Döndük tekrar kök hücre konusuna. Daha önceki dersimizde ifade bir ispatlamıştık ki Hazreti Adem Efendimizin 92 kromozomlu çift çekirdekli bir DNA yapısı var. Bu kök hücrenin alım esasında buranın alındığını sonra da etin tekrar yerine konduğu edililiyor. Bu işlemi yapmış olan dersimizin özelliğini ifade etmek gerekirse Mikail aleyhisselamdır. Daha sonra Resul-i Kibre aleyhisselatü göğsünün yarılmasında da aynı şeyi göreceğiz. Hiçbir acı hissetmez çünkü cennette acı yoktur. Yani insan canı acımaz mı canım diye soran olursa eğer Cennette bir acıma yok, his var ama can yangını yok. Ayrı bir sinirsel algı düzeyi var. Allah'ın zülcelal henüz nefsin kapaklarını tabiri caizse Hazreti Adem efemize açmamış. Yani his var ama haset yok, kin yok, nefret yok, kıskançlık yok. Nefse emmarenin tarafı değil, biyolojik unsuru çalışmakta. Dolayısıyla nefis olmasa lezzet alınamaz. Meselesi de buraya bağlanmış oluyor. Daha önceki derste ifade ettiğimiz gibi buradan bir kök hücre alınıp birebir bir kopyalama yaparken Cenab-ı Hak'ın erkeklik ve dişilik yani zevceyn çift yaratım usulü yine ona ruhun e, nuru Muhammedi'den hasıl olmuş ruhlar çekirdeği olan Siddet-ül Müntahadan e, Cebrail Mikail Aleyhisselam'ın bu ruhu getirmesi kök hücreye vermesi bu kök hücrenin nerede yetiştiğine dair bir sual olacak. Hz. Adem Efendimiz'in buradaki uykuyla ile arasında geçirmiş olduğu süre yaklaşık 6 saat civarında. Tabi cennet saatiyle ifade ediyoruz. Bunun dünyaya geldiğimizde çok daha uzun ve farklıdır. Yaklaşık bir 6 saatlik süreç boyunca Hz. Adem Efendimiz'in avucunda, avuç içinde, ee, bu avuç nasıl bir avuçtur dediğimizde tabi ibarelendirmek zor ama bir ana rahmi gibi düşünebilirsiniz. <gülüyor> Bugün de aynı şekilde bitkilerin hayvanatın böyle nasıl ki e, sipermenin yumurtasını bir yerde saklıyorlarsa bir kuluçkaya alma süreci var. Mikail Aleyhisselam'ın avuçlarını alması sonu hafifçe büyüdüğü zaman onun e, toprağa doğru yaklaştırılması ve topraktan bir virüsün onu tabi hazin aynı Hz. Adem Efendimiz'de olduğu gibi onu virüsün topraktan bir başka diğer yaratılış toprağından verilmesiyle beraber aynı virüsün etkisiyle bu sefer aynı hızlandırma Cenab-ı Hak'ın emriyle Hazreti Havva Anamızla karşı karşıya geliyorlar. Tam da Hz. Havva Hanımızın ayağa kalkıp Hz. Adem Efendimiz'e sessizce bakar olması. Dolayısıyla ilk yaratılmış olan hanımefendi Hz. Havva Hanımız, Hz. Adem Efendimiz'i hiç tanımaz gibi değil ama bir başka insanla karşı karşıya ve bir erkekle karşı karşıya ancak hiç sesini yükseltmeden, hiç onu uyandırmaya çalışmadan, hiçbir korkuya kapılmadan çünkü o yaratım sürecinde cennettesiniz öyle korkular, telaşlar vesaire yok. Hz. Adem Efendimizin başında bekliyor. Dolayısıyla bugün de Hz. Adem Efendimizin, Hz. Havva Anamızın tabirceyse bir sünnet seni solak ifadelendirmesi gerekirse, eşlerin erkekleri uyandırmadan nazik olması, biraz bekler olması veya insanın insanı uyandırmakta biraz vaktini beklemesi, korkutmaması, ürkütmemesi şeklindeki ifade taha o andan kalmış. Yani eşlerin birbirine olan saygısı Hz. Havva anamızın, Hz. Adem Efendimiz'e uyur yürürken onu uyandırmama gayreti, onun uyanmasını beklemesi, çünkü cennette bir telaş yok, namaz yok, bir şeyi kaldırmaya gerek duyulacak bir alan yok. Sakin bir şekilde beklerken Mikail aleyhisselam oradan ayrılırken kanadından çıkan sesle beraber Hazreti Havva bir an geriye doğru gitmesiyle Hz. Adem efendimiz gözlerini açacaklar. Onlar gözlerini açtıktan sonra da Hz. Havva anamız Hz. Adem efendimiz göz göze geliyor olacaklar. Ve Hz. Adem efendimiz yavaşça yerinden doğrulacak ve ona soracak sen kimsin diyecek. Eee... Sen kimsin demesi tabi burada hiç şaşırması manası ile değil, sen de kimsin gibi bir latif soru olarak algılamanızda fayda var. Ee, ve Hz. Havva anamız, ben sendenim buyurdular. Hz. Adem efendimiz de senin adın Havva'dır dediler. Tabii orada merak eden bir kısmı bu durumu da görünce neden ya Adem diye daha sonra sormuşlar çünkü diriden yaratılmıştır buyurdular. Yani benden yaratıldılar. Zaten Hazreti Havva'nımızda da bunu teyit ettiler. Kaburga'dan Hazreti Adem Efendimiz'in kaburgasının sol tarafından yaratılmış olan Hazreti Havva'nımızın dolayısıyla Hazreti Adem Efendimiz'de ilk kelamı sen denim demesidir. Bu da kadının erkeğe olan bir adetidir. Biyolojik olarak da bir başka bilim meselesinde inşallah daha derin detaylı almak gerekiyor. Tam da bu hakikat karşı karşıya kalınmış olan bu ilk görüşme hasıl olurken Cenab-ı Hak Bakara Suresi'nin 35. ayeti kerimesinde hem Hazreti Adem Efendimize hem de Hazreti Havva Hanımımıza şöyle nidâ ediyor. es billah ve kulna ya anta Ya Adem dedik. Sen ve zevcen cennete yerleşin. Vakula minha ragadan ve ikiniz de orada istediğiniz yerden bol bol yeyin. Ve la taqrabu hadihi Ve şu ağaca yaklaşmayın sonra zalimlerden olursunuz buyuruyor. Elbette ki ağacı daha sonraki dersimizde anlatacağız. Ama Hz. Adem Efendimiz ve Hz. Havva anamız artık birbirlerini tamamladıklarını birer eş olduklarında Allah-u Zülcelal'den bizzat iyi dolmuş, duymuş oluyorlar. Cennete yerleşmeleri, onların artık cennette kendilerine ait bir evin içinde, bir yapının içinde olacaklarının ibaresidir. Dolayısıyla cennette, cennete yerleşin ifadesi cennetin dışında oldukları anlamında değil... Burada yerleşke edinip burada yaşamaları üzerine Allahu u burayı mesken edinmeleri üzerine eskün ifadesi ile e, teyitlendirilmiş bir ibaredir. E, yarın Allah nasip ederse işte bu tam Cenab-ı Hakk'ın emri sonrasında onlar cennette nasıl bir hayat yaşadılar biraz onlardan bahsedeceğiz siyerin nebi çerçevesinde şimdilik kalın sağlıcakla.